3 çarpı kök içinde 500x üzeri 3 ifadesini sadeleştirin. Öncelikle kök içindeki ifadeyi tam karelere ayırmaya çalışacağız. Böylece onların ayrı ayrı kare kökünü alabileceğiz. Ve geri kalanı kök içinde bırakabiliriz. Hatırlayın, bu işaret bir sayının pozitif kare kökü demek. Bunun hakkında biraz daha düşünelim. Bakalım 500x üzeri 3'ü tam karelere ayırabilir miyiz veya Tam kare olmayan çarpanlarını ayırabilir miyiz? 500 tam kare değil. X küp tam kare mi? Hayır. O halde bunu asal çarpanlarına ayırarak başlayabiliriz. Belki bazı tam kareler buluruz. 500, 5 ve 100 ile tam bölünür. Muhtemelen 100'ün bir tam kare olduğunu fark etmişsinizdir. 100, 10 çarpı 10'a eşittir. Ama bilmiyorsanız sadece çarpanlara ayırmaya devam edin ve sonunda zaten göreceksiniz. Hadi yapalım. 100, 2 kere 50. 50, 2 kere 25. Ve 25 de 5 kere 5. Tam kareler hemen kendilerini gösteriyorlar. 2 kere 2 ve 5 kere 5'imiz de var. Yani 100'ün 10 kere 10 olduğunu söyleyebilirsiniz veya 2'nin karesi çarpı 5'in karesi de denebilir. İkisi de doğru. Zaten ikisi de 100'ü veriyor. x üzeri 3 ise, x'in karesi çarpı x'e eşittir. Böylece bu ifadeyi de hem tam kareli bir ifadeye hem de tam kare olmayan bir ifadeye ayırmış olduk. Şimdi bu sayıları kök işareti içinde yeniden yazalım. Bu, 3 kere kök içinde 500'ün çarpanlara ayrılmış halini yazacağız. Neydi? 100 çarpı 5, 100'ü de 10'un karesi olarak yazabilirim. Bu aşağıda yaptığımız her şeyi buraya yazmama gerek yok. Ama yaptığımız iyi oldu yoksa tam kareleri bulamazdık. 4 çarpı 25'i bulduk. Her ikisinin de tam kare olduğunu gördük. Fazla işlem yapmaktan çekinmeyin. Tamam, 100'ün 10'un karesi olarak yazıyoruz. 10'un karesi çarpı 5. Bu, buradaki 500'ün çarpanları ayrılmış hali. x küpü x kare çarpı x olarak yazalım. Kök işaretini de çekelim. Üslü sayılarla ilgili temel bilgilerimizi hatırlayalım. Çünkü aslında burada, çok karışık bir işlem yapmıyoruz. Üstlü sayılarla temel işlemler yapıyoruz. Yani, 3 çarpı kök içinde, 10 kare çarpı kök 5, çarpı kök içinde x kare, çarpı kök x. Şimdi gelin bunları sadeleştirelim. Kök 10 kare ya da kök 100 nasıl sadeleşir? Artı 10, negatif 10'un da karesi 100 eder. Ama kök içinden çıktığı için, Pozitif 10 diyoruz, 10 dedik, 5 tam kare değil, böyle bırakıyoruz. Kök x kare, bakın, bu ilginç işte. Bunu kök içinden x olarak çıkartmak aklımıza gelen ilk şey olabilir. Ama düşünün, ya x negatifse? Diyelim ki x eksi 2 olsun. x kare 4 olurdu, 4 de artı 2 olarak çıkardı. O halde burası x'e eşit olacak diyemeyiz. Çünkü az önce verdiğim örnekte x'in mutlak değerine eşit oldu. O yüzden negatif ya da pozitif olma ihtimaline karşı biz x'in mutlak değeri olduğunu söyleyeceğiz. Çarpma işlemimizi yapalım. Hatırlayın, çarpma işleminde sıranın önemi yoktu. 3 çarpı 10 çarpı x'in mutlak değeri var elimizde. Yapalım. 3 çarpı 10, 30 eder. 30 çarpı x'in mutlak değeri çarpı kök 5 çarpı... Kök 5 ve kök x'i kök 5x olarak yazabiliriz. Böylece bu ifadenin en sade hali 30 çarpı x'in mutlak değeri çarpı kök 5x oldu.